türevle ile ilgili birçok şey öğrendik, şimdi bu öğrendiklerimizi faydalı, işe yarar bir şeyleri çözmek için kullanacağız. Önce zincir kuralının tekrarı ile başlayalım. Zincir kuralını farklı bir şekilde yazacağım. Diyelim ki fgx diye bir fonksiyonum var. Bu fonksiyonu size değişik gelebilecek, daha önce alışmadığınız bir şekilde yazacağım ama az açıkladıktan sonra zincir kuralının aynısı olduğunu anlayacaksınız. Bazen evet, sadece renk değiştirmek için renk değiştiriyorum. Şekil olsun renk gelsin diye. Evet f g x'in türevi f'nin g x'e göre f'nin g x'e göre değişiminin hızı. Yani df dg çarpı g'nin x'e göre değişim hızı. Şimdi bu notasyon bize yabancı demişsinizdir eminim ama panik yapmayın. Biraz önce söylediğimi düşünün. birazdan mantığını göreceksiniz, kavrayacaksınız. Veya bunu geleneksel zincir kuralı formatında yazabilirim. Aslında şurada yazdığım geleneksel format, ben şimdi size daha önce öğrettiğim şekilde yazayım. Size daha önce, daha önce öğrettiğim şekliyle f'nin g'ye göre değişimi nedir? f üssü g x çarpı g'nin x'e göre değişim nedir? g üssü x. Umarım bunların şimdi zincir kuralının iki değişik ifadesi olduğunu anlamışsınızdır. Bunlardan bir tanesi Lagrange, öteki de Leibniz notasyonu. Hangisinin hangisi olduğunu hep unutuyorum. Neyse kesir olarak düşünürsek bu terim ve şu terim sadeleşiyor ve f'nin x'e göre değişimizi kalıyor. Şimdi bunu kullanarak ilginç bir soru çözelim. Bir koni alalım, bir koni alalım. Örneğin su sebitleki bu plastik bardaklardan bir tanesi. Burada burası bardağın tepesi. Koninin herhangi bir noktasında, yarı çapın yüksekliğe oranının 1'e 2 olduğunu varsayalım. Yani yarı çap, yüksekliğin yarısı. Herhangi bir noktada. Bu bir koni. Bunlar da iki taraftaki doğrular, yani oran sabit. Belki konuyu hiç öğrenmediniz ama diyelim ki koniyi h yüksekliğine kadar suyla dolduruyorum. Suyun çizgisi burada diyelim. Konideki su buraya kadar dolmuş. Şimdi yüksekliği 'aş' olarak alırsak suyun hacmi nedir? h santimetre yüksekliğinde su olduğunu söylesem koniye yani plastik bardağa koyduğum suyun hacmi nedir? İntegralle hacim hesapları yaptığımızda bunu size ispatlarım. Koninin hacmi eşittir 1 bölü 3 çarpı taban çarpı yükseklik. Tabanı bu arada sun yüzeyi olarak düşünebiliriz. Peki taban nedir? Hacim eşittir 1 bölü 3 taban eşittir pi r kare r yarıçap. Burası şimdi katı cisimlerin hacminin tekrarı gibi bir şey oldu ama neyse. Burada bu durumda yarıçap nedir? 1 bölü 3 pi r kare çarpı h. Bu örnekte hatırlıyorsanız yarıçapın yüksekliğin yarısı olduğunu söylemiştik. Yarıçap yüksekliğin yarısı. Yani bu da eşittir 1 bölü 3 pi 1 bölü h Yarı çapın yerine koydum yani bunu. 1 bölü h kare çarpı h. Daha analize başlamadık. Yalnızca hacim hesaplaması ile uğraşıyoruz. Şimdi sadeleştirirsek hacim eşittir 1 bölü 2'nin karesi eşittir. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 3 yani 1 bölü 12 pi ve h kare çarpı h yani h küp. Çok ilginç. Şimdi biraz analiz yapalım. Sanıyorum bu sizi bayağı şaşırtacak. Diyelim ki bu barda saniyede 1 santimetre küp hızla su dolduruyorum. Bilmek istediğim şey suyun hangi hızla yükseldiği. h mesela 2 santimetreye eşit olduğunda h'ın değişim hızı nedir? Bunu nasıl çözeceğiz? Burada hacmi yükseklikle nasıl ilişkilendirebileceğimize dair duran bir resim çizdik. Denklemin iki tarafında zamana göre türev alırsak çok ilginç bir şey çıkacak. İki tarafta da şimdi zamana göre türev alalım. Hacmin zamana göre türevi eşittir d ve d t. Peki denklemin bu tarafının zamana göre türevi nedir? V'nin aşa göre değişimiz. Burada v hacim aş cinsinden bir fonksiyon öyle değil mi? V'nin Aşa göre değişim hızı çarpı a'nın t'ye göre değişim hızı. Yani buradaki yalnızca zincir kuralı. Şimdi bunun üzerine biraz düşünelim. Şimdi burada sadece zincir kuralını uyguladığımızı göremiyor olabilir, Görememiş olabilirsiniz. Denklemde t olmadığı için birdenbire t'ye göre türev almak karışık gelebilir. Ama Aşın aslında t cinsinden bir fonksiyon olduğunu söylersek, ki bunu zaten biliyorsunuz, şimdi bunu çözebiliriz. dv/dt, evet, v'nin t'ye göre türevi eşittir v'nin aşa göre türevi. Burası kolay. V'nin aşa göre türevi 3 çarpı 1 bölü 12, yani 3 bölü 12, yani 1 bölü 4 pi pi bölü 4 h kare yazabiliriz. Bu burası çarpı dHDt. Şimdi neler oluyor diye şaşırabilirsiniz. Hacmin zamana göre değişiminin pi bölü 4 çarpı h kare çarpı aşın zamana göre değişim olduğunu söyledim. Bu denklemle pek iyi soruyu çözebilir miyiz? Evet, şimdi bildiklerimize bakalım. Hacmin zamana göre değişimini biliyoruz. Saniyede 1 santimetre küp d ve dt eşittir 1 diyebiliriz. Şimdi, fizik öğretmenlerini kızdırmak pahasına da olsa, bu birimleri siliyorum. Saniyede 1 santimetre küp eşittir pi bölü 4. Burası hacmin zamana göre değişim hızı. Hacmin zamana göre değişim hızı. pi bölü 4h kare. Aşın kaç olduğunu da biliyoruz. Aş 2, yani 2, 2'nin karesi. 2'nin karesi yani çarpı 4. Yükseklik için 2 dedik, yani 2'nin karesi 4 çarpı d h d t d h d t. Burası sadeleşir ve 1 eşittir pi çarpı d h d t elde ettik. Şimdi d h d bulmak için kafanızı daha da karıştırmamaya çalışacağım. Yüksekliğin zamana göre değişimi 1 bölü pi, evet saniyede 1 bölü pi santimetre. Bu sayının kaç olduğunu bulabiliriz, 0.3 gibi bir şey olacak. Demek ki bu bardağa saniyede 1 santimetreküp su doldururken, suyun yüksekliği saniyede 0.0.3 santimetre artıyor. Evet sanırım biraz kafanızı karıştırdım. Bu videoyu tekrar seyretmek isteyebilirsiniz. Değişim hızı sorularıyla ilgili birkaç video daha yapacağım ileride. İlk başta karışık gibi görünse de nasıl çözüldüğünü bir defa kavradıktan sonra o kadar da zor olmadığını anlayacaksınız. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere.